Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Petrol ofisi Sosyallik uygulamasında 11. haftaya girdik. 11. hafta kadromuzu sizler için hazırlayalım. Öncelikle bu haftanın fiksürüne bakalım. Bir. Bu hafta Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynuyor. Genç Kayserispor. Sivasspor, Konya Sporla, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanya Spor, Medipol Başakşehir, Ankara Karagücü, Beşiktaş, Denizlispor. Şimdi arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi 2-3 takım belirleyip kadromuzu özellikle ilk 11'imizi on ona göre belirliyoruz. Bu hafta seçeceğimiz takımlar Fenerbahçe Kasımpaşa ilk endeminde yener Kasımpaşa ne yapacağı belli olmuyor ama Fenerbahçe yenemez Başka kimi seçebiliriz hmm. Mediporbaşakşehir Başakşehir, Ankara gücünü Ankara Gücünün yener Ankara gücü baya bir kötü beşiktaş deniz Spor. gene Beşiktaş da Denizli Spor'a yenecektir. Deniz da baya kötü giden bir takım. Yani bu üç takım üzerinden kadromuzu şekillendireceğiz. Hmm. Trabzon-Alanya maçı var. O maç baya bir sakat. Ne olacağı hiç belli olmaz. O zaman kadromuzu kuralım. Formatımız bu şekilde. 3-4-3 şeklinde dizilişimiz. Bütçemiz 87.750.000 Euro. ilk önce Fenerbahçe'den seçelim. Kaleye Altay'ı koyacağım. Defansa, Zanka Orta sahada da geri Rodriguez Forvet tabii ki Vedat Moriç. Vedat Moriç'i hatta kaptan yapalım. Birden fazla gol atabilir. O yüzden ek puan getirecektir. Hem de kaptan yaptığımızı daha da fazla puan artacak. Fenerbahçe'den seçtiğimiz oyuncular bu şekilde. Şimdi Başakşehir'den seçelim. Hmm, Başakşehir nerede? Evet, Medifo Başakşehir'den Şikirteli seçelim. Klişe. Yani genelde dakikadan borcaları seçmemiz gerekiyor. O şekilde, yani kadromuzu o şekilde kuracağız. Yoksa formal giymeyen onu seçersek burada bize puan getirmez. Orta sırada kimi seçebiliriz? Hmm. Şöyle bir puana göre dizelim. Azı bu iki, hem değer olarak uygun. Fiyatı da fazla, evet yüksek değil. Hızlı bir kivi seçelim. bu şey alıyor mu? Süre alıyor mu? Evet, süre alan bir oyuncu. Azobuk'u kıy seçtik, bakalım. Başka bir forvete Krivelli alalım. Forvete Krivelli aldık. Şimdi Beşiktaş'tan seçelim. Beşiktaş'tan Adem Lajic tabii ki onun yanına Atiba Hutchinson son zaman haftalarda baya bir şuan alıyor 5. haftadan itibaren hep doksanla oynamış formateledi diyor bir o da forma şansı bulan bir oyuncu ilk oyunumuz bu şekilde yedekleri yedekleri çok önemsemeyeceğim aslında. Çünkü bütçemiz de bayağı azaldı. Kaliyi kim alalım? Marafona. 3 milyon değeri var. 7 puanı var geçen haftaya göre. Fiyat açısından uygun, onu alalım. Defansı kim alırız? Levent Gülencayser'den. Alı, ucuz olduğu için seçtim. Yedekler o kadar önemli değil. Burada bak 1 milyonluk mukayru var. 8, 8 puan getirmiş geçen hafta. Hmm, i̇yi puan almış. Forvet'e kimi koyacağız? Forvet'e de şöyle bakalım. Forvet'e kim koyabiliriz? Ucuz futbolcu vardı. Neredeydi o? Gençler Birliği'nde. Fikir Karakaş. Sonra koyalım. Çünkü öbür türlü bütçemez yetmiyor. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. On birinci hafta kadromuz. Umarım... Kırkları bir kaydedelim. Umarım bu bir puan getirir. Size de faydalı olur. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayalım. Herkese puanlar. İnşallah ödülleri kazanırsınız.